Selam Koç Burcu arkadaşlarım, ben Şengül Şengül'ü Sihirli Falları kanalına hoş geldiniz sevgili Koçlar, sevgili Ateşlerden Koç Burcu arkadaşlarım, benim Ebedi Oyun arkadaşlarım. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Sevgili arkadaşlarım sizler için. Aralık ayı genel yorumu yapacağım kahvemle tarotumla melek kartımla derken karşınızdan çıkıp gideceğim sevgili arkadaşlarım açılıma geçmeden öncesinde malumunuz tanıtım yapmak durumundayım sizleri aşk hayatınızın inceliklerini öğrenmeniz adına veya öğrenmek istiyorsanız çayfalı aşk hayatınız kanalıma bekliyorum sevgili arkadaşlarım oranında yıllıklarını aylıklarını yükleyeceğim sevgili arkadaşlar sizleri çay falan aşk hayatınız kanalıma bekliyorum sevgili ateş burcu olan başlarda gelen bir numara olan koç burcu arkadaşlarım onlar birinci sıranın bir numaraları evet sizler için şöyle aralık açılımı yapalım bakalım sevgili koç burcu arkadaşlarım derken hmm. evet diplerimiz karanlık biraz sıkıntıdayız değil mi koç burcu arkadaşlarım bilmiyorum siz görüyor musunuz bakın Aralık ayı içerisinde benim ateşlerden Koç burcu arkadaşlarımın üstünde bayağı bir nazar olacak. Bayağı bir göz çekeceksiniz. Ama şöyle de bir şey var sevgili arkadaşlar. Tabii sadece Koç burcu arkadaşlarıma söylemiyorum. Bütün genele söylüyorum. Şu nazarın olması aslında bir yerde güzel bir şey. Neden güzel bir şey? Nazar var mı? Bilin ki doğru yoldayız. Hadi bakalım. Bal yapmayan arıyı kim ister? Meyve vermeyen ağaca kim taş atar? bunun böyle olduğunu düşünelim değil mi sevgili arkadaşlarım şurada nazar varsa bilin ki bizler doğru yoldayız hadi bakalım başlayalım şimdi koç burcu arkadaşlarımız için aralık ayı genel yoruma sıkıntı var yok değil şimdi dört dörtlük yaşantımız yok değil mi sevgili arkadaşlarım şöyle bir bakıyoruz dört dörtlük yaşantımız maalesef yok ama fena da değil fena değil önce bir Ağırlığı atalım üstümüzden karamsar düşünmeyelim çünkü karamsar düşünen benim sevgili koç burcu arkadaşlarım var. Gözüme takılan ilk etap iş hayatınız sevgili arkadaşlar bayağı bir mücadele içinde olan koç burcu arkadaşlarım var. Ama fazla da kendini yorma sevgili koç burcu arkadaşım çalışan koç burcu arkadaşlarım iş hayatınız güzel görülüyor. Çünkü aralık yorumu aralık ayı içerisinde iş hayatınız güzel güzel sürprizler de gelecek yani ne bekliyorsanız sürprizleriniz var güzel akım düzgün gidiyor yani yoldan dışarıya çıkış yok patlama falan görülmüyor iş hayatınız genel olarak güzel görülüyor harika biraz sizin böyle genel koç burcu arkadaşlarımın evlisi bekarı eksi küsü pilotoni yalnızlığı genel olarak bakıldığında biraz sizin aşk hayatınızda bir karmaşa var sevgili arkadaşlar bazı koç burcu arkadaşlarım bir şeyleri istiyorlar onu elde etmek için küçük çaplı böyle yalanla, küçük çaplı illegal gibi şeylere başvurabilirler ki aynı şekliyle karşı tarafta bunu size yapabilir sevgili arkadaşlarım. Bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Orada bir karmaşa durumunuz çıkmış ilişkilerde. Evliler fena değil. Evliler son derece dikkatli. Yuvanın yıkılmaması için, iftiraya uğramamak için örnek veriyorum sevgili arkadaşlar evli olan koç burcu arkadaşlarım. Baya bir dikkatliler. Güzel. O da çok güzel çıkmış. İlişkiler fena değil. Biraz karmaşa var ama fena değil. Eksler de fena değil. Güzel. Uzlaşmaya varacaklar. Koç Burcu'nun eksleri fena çıkmamış. Güzel çıkmış. Uzlaşmak isteyeceksiniz sevgili Koç Burcu arkadaşlarım. Eksi olan Koç Burçları Aralık ayı içerisinde eks olduğunuz kişiler her kim ise onlarla barışmak uzlaşmak ortak noktada anlaşmak isteyeceksiniz böyle de bir şey çıkmış burada o da güzel platonikler onlar da güzel fena değil kabullenici olmuşlar bir şeyleri kabullenmişler olur ya da olmaz yapacak bir şey yok diyorlar bekar olan arkadaşlarım onlar da aynı şekliyle ortak noktada anlaşabilirim yoluma çıkan kısmeti kaçırmak istemiyorum diyor sevgili koç burcu arkadaşlarım gelelim aylık bütçenize sizin sağlığınız ile sevgili koç burcu arkadaşım aralık ayı içerisinde maddiyat yani cüzdanımız çok güzel çıkmış sağlığınız bir de maddi bütçeniz aylık olarak mükemmel çıkmış evet çok güzel çıkmış sağlık olarak planlı programlı hareket edeceksiniz ne bileyim böyle sağlıktan anlayan hastane yollarını bilen örnek veriyorum sevgili arkadaşlar bilinçli insanları kendinize çekeceksiniz kötü alışkanlıklara çok fazla kafa yormayacaksınız dikkatli olacaksınız ya sağlığınızla alakalı da çok dikkatlisiniz sağlık güzel çıkmış kötü bir şey yok sağlığınız güzel aylık bütçe olarak da zaman zaman sıkıntılarınız olacak mı sizin aralık ayı içerisinde yardımlar göreceksiniz hakikaten yardımlar göreceksiniz ve birçok koç burcu arkadaşı hiç beklemediği sürprizlerle bile karşılaşabilir benden söylemesi sevgili arkadaşlarım çok yolculuklarınız çıkmış Sık bazıları tabii ki sevgili koç burcu arkadaşlarım biraz böyle bazıları sıkıntıdan dolayı yolculuğu çıkmış ama fena değil güzel gittiğiniz yer güzel güzel kardeşlerim tamam güzel harika süper iş görüşmeleriniz falan çok güzel sürprizler gelecek seveceksiniz Artı şöyle bir şey var. Aralık ayı içerisinde benim sevgili koç burcu arkadaşım sevildiğini bilmek isteyecek. Böyle de bir şey çıkmış. Çok güzel. Şimdi bakalım benim minik tabağım ne gösterecek. Sevgili koç burcu arkadaşlarım için. Sıkıntı yok mu? Tabii ki de sıkıntı var. sıkıntı atıyoruz sevgili arkadaşlarım. Atacağız. Bu sıkıntıları atalım. Atalım bu sıkıntıları. Karamsar düşünmüyoruz sevgili koç burcu arkadaşlarım. Aralık ayı içinde demiştim sizlere bakın. Sürpriz var. Özellikle aylık bütçelerinize sürpriz var sevgili arkadaşlar. İş hayatınızla alakalı da sürprizleriniz var. iki tane sürpriz geliyor hemencik yan tarafta. Sevgili Koç Burcu arkadaşlarım biraz sıkıntımız var bakın. Burada da olduğu gibi sıkıntılarımızı atalım. iç dünyamızda ama maddi konularda ama aşk hayatımızla alakalı genel anlamda baktığımda güzel çıktınız aralık ayı içerisinde daha sonra yıllıklar da gelecek Bakayım. artık zaten aralığı çok fazla dikkate almayalım bu yılın son ayı tamam bu artık elveda ayı diyorum ben aralık ayını elveda ayı olarak görürüm genelde çok fazla dikkate almam Son, tamam o bitti 2020'ye bakacağız canlar Bakayım. 2020 genel olarak 12 ay size ne sunacak sevgili koç burcu arkadaşlarım benim oyun arkadaşlarım onlar Sevgili arkadaşlarım şu sıkıntıları önce bir atalım. Merkezdeki bakın. Şu küçük yer bizim ya bu kısmımızdır. İç dünyamız ya da hanemizdir. Sevgili arkadaşlar maddi manevi o kısım bize onu gösterir. Şu çevre ise dışarıdan gelecek olumlu ya da olumsuz etkenleri bize gösterir. Dışarıdan sıkıntı alanlar var. Evet var. Geçmişin sıkıntıları da var. Geçmişte bazı şeyler aksi gitmiş. Muradını alamamış. Mutluluğu tam Yolunda gitmemiş olan koç burcu arkadaşlarım var merak etmeyin sevgili arkadaşlarım iki tane sürpriziniz var hemen yan tarafta iki tane sürpriz gelecek size bilmiyorum görüyor musunuz sevgili arkadaşlarım iki tane güzel tertemiz ferahlatıcı biraz küçük çıkmışlar ama olsun şu aralık ayını hayırlısıyla geride bir bırakalım sevgili arkadaşlar şöyle yan tarafı ben size küçük çaplı bir yorumlamak istiyorum. Evliler bakın ben burada söyledim evli olan koç burcu arkadaşlarım bir belirleyeceğim ki hafif şurada yan tarafta çıkmış bu karmaşa evliler benim fincanımda dikkatli ve güzel çıkmış dikkatli ama şimdi bazen biz dikkatli oldukça da kendi yaparız kendimizi sıkarız sıktıkça da patlama raddesine geliriz değil mi bir şeyi sıktıkça ne olur ya patlar ya kopar bu iş budur şimdi tabağa bakıldığında biraz evli olan koç burcu arkadaşlarımın dikkati dağılabilir biraz sıkıntı gelecek vaziyeti var burada bu küçük çaplı bir iftira olabilir sevgili koç burcunun evli olan arkadaşlarım evet biraz böyle bazı ailelerde dağılma bitme karmaşa yan tarafta birbirine girmişler lütfen bunu yapmayın çok kısa çok kısa vaziyette kafalarınızda yukarıdan aşağıya tepetaklak olmuş bunları yapmayın aile içi çocukların ellerinden tutuyorsunuz bunlar olmasın sevgili arkadaşlarım ne olursa olsun araya biraz şeytan girme durumları var nereden geliyor bu şöyle bakıldığında sevgili arkadaşlarım bakın burada sizin hala şu anda aralık ayında ağaçlarınız görülmüyor buradan geliyor geçmişten geliyor geçmişte bir bağlantı var hemen ucunda şeytan var sevgili koç Burcu arkadaşlarım şu şekil tıpkı bir gök kuşağı şeklinde geliyor. Hemen yan tarafta karmaşaya vermiş. Saymıyorum. 3 ya da 4 aile olarak görülüyor. Anlatabiliyor muyum? Sevgili Koç burcu arkadaşlar biraz evliler daha çok ele alınmış burada Dikkatli olalım. Araya şeytanlar giriyor. Küçük çaplı şoklar. Ailelerin çoluk çocuk birbirine karışması, tepe taklak olma durumları var. Azınlık 3 ya da 4 kişi diyorum bakın yüzdelere vereceğim ama şöyle de bir şey var. Daha sonrasında düzelecek. Feraha doğru gidiyor çünkü siz tepe takla kolup aşağıya iniş yapmıyorsunuz. Aydınlığa doğru gidecek sevgili arkadaşlarım. Durumu düzelteceksiniz. Ben de diyorum ki durumu düzeltmektense hiç böyle olmamak lazım. Onun dışında 2020 yılınıza bakacağım sevgili arkadaşlarım daha sonra. Onlar da gelecek karşınıza. Hiç sıkıntı yok. Sadece karamsar olmuyoruz sevgili Koç burcunun güzelleri Koç burcu onlar benim ebedi oyun arkadaşlarım güzel insanlar karamsar olmayalım dışarıdan gelecek olan etkenlere lütfen çok fazla dikkat etmeyelim kafa yormayalım sevgili arkadaşlar karamsar olmayalım iş hayatınız güzel aile bütçesi olarak iyi çıktınız e, sağlık da güzel daha ne olsun değil mi dört dörtlük yaşantı var mı sevgili Koç burcu arkadaşım Allah başka dert keder vermesin değil mi sevgili arkadaşlar şöyle bir bakacağız bu zaten bir aylık bir açılım buna fazla kafa yormayalım bir aya hiç kafa yormayalım şöyle 2020 bakayım bizlere ne sunacak ona bakacağız ama daha sonra şu an değil daha sonra sevgili arkadaşlarım çünkü bakacağız bakalım güven gelecek demiştim sizlere burada bir mücadele içindesiniz Sürprizler gelecek güzel kardeşlerim. Bazı koç burcu arkadaşlarım aman Allah'ım deli gibi çalışıyorlar. Yanlış anlamayın biz de öyle derler. Gece gündüz çalışıyorlar. Çünkü geçmişin yıkımlarını tekrar yaşamak istemiyor sevgili koç burcu arkadaşım. Yenilenmek istiyor. de zaten iş hayatınız güzel çıktı. Güven gelecek bakın. Yardımlar geliyor. İş hayatında sıkıntınız neyse sevgili arkadaşlarım. Ortaklarınızla sıkıntınız var patronunuzla sıkıntınız var veya iş bulmakla zorlanıyorsunuz bakın bir şeyler uzanıyor patronla mı sıkıntısınız iş arkadaşınızla mı ortağınızla mı barışlar geliyor güven geliyor daha ne gelsin yenileniyorsunuz sevgili arkadaşlar bitti bu kadar bir şey baştan zaten kötü başlayacak ki sonu güzel bitsin iyi başlarsa korkalım Güneş tamamen platonik. Tamam ardından bakın söylemiştim. Doyum geliyor, iyi niyet geliyor, sürpriz geliyor. İlişkilerinize sevgili arkadaşlara Platonikler zaten bir şeyleri kabullenmişler. Burada gördüm. Kabullenme durumları var. Bazı arkadaşlarım evlilerde gördüm bunu. Dikkatliler. Yine böyle geçmişten gelen bir şeytan kuşağı gibi üstlerine bir şeyi uzatmış. Araya girmeye çalışıyor. Bir tepe taklak durumları. Ne demiştim? Daha sonra düzelteceksiniz. Düzeltiyorsunuz. Aynı şekliyle fark etmiyor. Dilotonik kardeşim için de geçerli. Bekar olanlar için geçerli. Sevgili arkadaşlar. Burada ağırlıkta kim vardıysa onları daha çok ele alıyorum. Hiç merak etmeyin. Eksler için geçerli. Onlar da uzlaşmaya varmak istiyorlar sürprizler geliyor sevgili arkadaşlarım sürprizler hadi bakalım sevgili koçlar sürprizler geliyor işte bu sağlık buyurun buyurun daha açmayacağım daha ne olsun be. ah benim koç burcum güzel koç burcum ne dedim ben size sağlık güzel çıkmış sevgili arkadaşlarım güzel adımlar atacaksınız mutlaka rahatsızlığımız var benim de var kimse dört dörtlük sağlıklı değil Zaman zaman şurada konuşurken nefesimle darlık yaşıyorum. Kelimelere nefesim yetmiyor. Hepimizde var rahatsızlık. Ama ne yapıyoruz? Tabii ki hastaneye gideceğiz. Hekimlere başvuracağız. Benle olacak şey değil bu. Sevgili arkadaşlarım, bakın görüyor musunuz? Güçlü adımlar var. Sağlığınızla alakalı. İmparatoruç geldi. En kral kart. Sevineceksiniz. Siz değil, bedeniniz sevinecek. Buyurun sevinç geliyor bedeninize sevinç gelecek verim geliyor bolluk geliyor sağlık bolluğu gelecek ben daha ne diyeyim sevgili koç burcu arkadaşım güzel insan tabi gönül isterdi ki şu güzellik bir ay değil ömür boyu olsun Tabii ki aralık ayı açılımıdır çok güzel geldi harika geldi barışlar var uzlaşma var iyi niyet var imparator e geldi mi tamam en kral karttır daha ne olsun benim sevgili koç burcu arkadaşım onlar bunu çoktan hak ettiler hadi bakalım ne diyormuş meleğim ışığı yarat diyor Işığınızı yaratın güzellik geldi sevgili koç burcu arkadaşımın hayatına düşüncelerinle duygularınla ışığının dünyasını yarat sonra o dünyada yaşaman meselesiymiş sevgili koç burcu hadi bakalım onu da bıraktık evet sevgili arkadaşlarım aralık ayı genel yorumunun Sonuna geldik sevgili arkadaşlarım kapamadan öncesinde tekrar sizleri çayfalı aşk hayatınız kanalıma bekliyorum bilmeyen arkadaşlarım için aboneliği bekliyorum gözden geçirin oranında yıllıkları aralığı yüklenecek sevgili arkadaşlarım bundan sonra yükleyeceğim sizleri çayfalı aşk hayatınız kanalıma bekliyorum buraya bekliyorum benim olduğum her yere bekliyorum sevgili arkadaşlarım sevgili Koç Burcu arkadaşlarım. Evet, bu açılımımızın sonuna geldik sevgili arkadaşlar. Bir sonraki açılımlarımda tekrar görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sizleri seviyorum. Sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Sürçeli ettimse işanettimse affola sevgili arkadaşlar. Bazen dilimiz olmadık yerlere gidebiliyor. Hepimizin başında olan şey değil mi? Sizleri seviyorum arkadaşlar. Kocaman da öpüyorum. Her şey hayatınızda daim olsun. Güzellikler sizlerle olsun. Hadi bay.